Evet, teşekkürler. Öncelikle herkese tekrar iyi akşamlar. E, Mansur Başkanımızla bir aradayız ve yine sizlerin karşısındayız. E, öncelikle e, böylesi bir bilgilendirme süreci ihtiyacı e, duymak ve bu, bu şekilde e, var olan sürece karşı e, ne yazık ki bazı tezlerimizle, tespitlerimizle e, sizlerle buluşmak Elbette bizim için çok mutluluk verici gurur verici bir an değil onu ifade edelim ama bu mecburiyeti bize yaşatıyorlar e, ve e, ne yazık ki e, biz bunları açıklamak zorunda kalıyoruz e, Çünkü e, acı deneyimlerimiz var 2019 e, seçimi söyledim 2014 seçimi bu acı deneyimlerimiz yani bunları yaşayan Bizler ister istemez vatandaşlarımızı her anı dakika dakika aktarmak Durumundayız. Ee, yine biz burada e, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına ve Millet İttifakı adına buradayız. E, yukarıda e, sürekli çalışma halindeyiz masada. E, Saygıder Cumhurbaşkanımız e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir aradayız. Hazır böyle ifade etmek e, et, ettiğim anda e, az önce İktidar Partisinin sözcüsünün ifadesiyle e, benim 13. Cumhurbaşkanı e, mız e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sözüme alınganlık e, gösterdi e, ve farklı sözleriyle de beni e, biraz bu konuda e, açıkçası eleştirdi. Eleştirebilir. Saygı duyuyorum. E, ama bu tarif benim inancımla ilgili, başkanımızın inancıyla ilgili bir tariftir. Bizim e, böyle bir e, atama vesaire e, süreci yoktur ama saygıya Sıra gelince siz bir seçim bitmeden İstanbul'a belediye başkanı e, tarifleyip ve bütün İstanbul'u kazandı diye donattığınız için size karşı şerbetliyiz. Az önce de ifade ettiğim gibi. Dolayısıyla ne yazık ki sizin sisteminize güvenmiyoruz. Ama memleketimizin kurumlarına güveniyoruz. Dünden beri açıklamalarımız var. Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var ve bütün kurumlara kuruluşlar olan güvenini ifade etti. Ama bir kuruma etmedi. Biz de etmedik. Etmeyeceğiz de. Zaten biz de yanıtmadı. O da Anadolu Ajansı. Yani Anadolu Ajansını düşünün. 50.01'de neredeyse yarım saat tuttu. O 50.01'de. Yani onu bile 49'a indirmeye herhalde talimat alarak indirdi diye düşünmeden edemiyorum. O bakımdan bizim evet devletin kurumu ama ne yazık ki bertaraf ettiğiniz Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesinden bugüne büyük hizmetleri geçmiş Anadolu Ajansı'nı tabiri caizse bitkisel hayata soktunuz. E, canını yediniz, bitirdiniz ama onu da biz ayağa kaldıracağız. Onu ifade edeyim. Demokratik tariflerden asla uzaklaşmıyoruz. Hakkımızı arıyoruz. İki belediye başkanı diye de bizi tarifledi. Başkanımın da söyleyecekleri vardır. E, bu sistemin, bu rejimin hepimizi çok sıkıntıya soktuğunu zaten biz biliyoruz de bu ülkenin bakanları makam araçlarıyla sistemli bir şekilde memleketin her tarafında siyasi propaganda yaptılar. Onları da bizi de bu sistem zora soktu. Bu sistem ne yazık ki bu hale düşürdü. Milletimizin sıkıntısı zaten sistemle. Sevgili basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız gördüğünüz gibi baştan beri yaptığımız açıklamalarla aslında gerçekler, Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz gerçeğiz, her şeyden önce. %60'larda başlatılan manipülasyon %49'lara indi. Şimdi de orada ısrarla tutuyorlar. Belki burada ben konuşurken %48'i de görmüş olma ihtimali var. Ve şu anda sisteme hala giriş yapılmayan yedi buçuk milyon oy var. Bu bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Onu söyleyeyim. Yoğunlukla itiraz edilen. Sistematik bir şekilde bu sürecin işletildiği ortada. Her nasılsa yüzde 62 saatte, iki saate yakın veren Anadolu Ajansı. Yüzde fazla zaman geçse de yüzde 29 daha oy açıkladı. Ama devletin tüm kurumları, az önce ifade ettiğim gibi tüm kurumlarını bu anlamda sıkıntıya soktuklar için artık Anadolu Ajansı bizim için yok hükmünde. Bir, 30, bir Mart duygusu daha bize yaşatıyorlar. Aynı manipülasyon, aynı tekniklerle milletimizi e, ne yazık ki bu gecede e, ekranlara e, mahkum edecekler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar üzerinden e, sizlere açıklamalara devam edeceğiz ki birazdan zaten e, sevgili başkanım Mansur Yavaş, başkanım sizleri bu sonuçlarla buluşturacak. E, göreceksiniz. Ee, biz e, inanıyoruz ki elimizdeki veriler, istatistik bilgimiz ve sonuçlara dönük süreç tüm milletimiz sabahleyin e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde görecektir. Buna yüzde yüz inanıyoruz ve ıslak imzaların yüzde yetmişe kadar ulaştığını da biliyoruz. Eee ve ne yazık ki bir şeye daha dikkat çekmek isterim ki 18-30'dan beri eee bazı verilere hiç dokunulmadı. Onlar değişmedi. Bunları da ilerleyen saatlerde analizlerini size sunacağız. İlginç bir kurgu var orada. Eee bunu çözmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi biz kendi verilerimize ıslak imzalı verilerimize hassasiyetle özenli bir şekilde eee çalışıyor ve sizlere sunmaya devam edeceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Sandıklarda görev yapan arkadaşlarımız bu sürece alışkınlar. Türkiye neresinde olursa olsunlar. Hangi siyasi partinin mensubu olursa olsunlar milletimizin e, namusu dediğimiz oyunu sonuna kadar koruyacaklarına inanıyoruz. Tüm görevlileri olan e, inancımız da e, var. E, güvenlik güçlerinden ilçe seçim kurullarına ve yüksek seçim kuruluna kadar bir hassasiyet istirhamımız elbette var. Umuyorum ki e, sorunsuz bir süreci hep birlikte tamamlarız. E, tekrar ifade edeyim e, inşallah zamanı gelince de burada çıkacaktır ve e, onun için Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bütün liderlerle beraber sizlere gerekli açıklamaları daha e, önemli detaylarıyla açıklayacaktır diyerek sözü Sayın Mansur Yavaş Başkanıma devredeyim.